Arkadaşlarım hepinize selamlar, hepiniz hoşgeldiniz. AYT Matematik 2023 kampındayız arkadaşlarım. 74. sayfamızda kalmıştık ve ters trigonometrik fonksiyonlar artık trigonometrinin son konusu olacak bu. Bu konuyla beraber, bu videoyla beraber trigonometrinin konu anlatımına noktayı koyuyoruz. Toplamda 8 tane video, 8 tane ders yaptık arkadaşlar sizde trigonometride. Ve Daha sonrasında da 4 tane test gelecek hemen arkasından. Small, 2 tane medium ve bir tane large test gelecek arkadaşlarım. Ee, bir tane kolay, 2 tane orta düzey ve bir tane de zor düzey olmak üzere. Toplam 4 tane de sevgili arkadaşlarım test çözeceğiz bu konuyla alakalı. Umarım konu anlatımı başarılı olmuştur. Umarım e, amacıma ulaşmışımdır. İstinilen gerçekleşmiştir ve sizler sevgili arkadaşlarım trigonometriyle ile alakalı bir sıkıntı yaşamayacak şekilde konuyu öğrenmişsinizdir. Testlerle beraber tabii ki bir bütünlük oluşturacak ve testler de size bu konuyu daha iyi pekiştirmeniz için yardımcı olacak. İnşallah sevgili arkadaşlarım bu konuda artık bir problem kalmamıştır diye ümit ediyorum. Evet gençler abone olduysanız videoyu da beğendiyseniz geçebiliriz dersimize. Öncelikle ters trigonometrik fonksiyonlar. Nedir? Ve bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Belki de şimdiye kadar size kimsenin açıklamadığı özelliklerden bahsedeceğim. Biraz bakalım hadi beraber. Şimdi arkadaşlarım ters trigonometrik fonksiyonlar dedik. Konumuz bu. fx eşittir. sinüs x fonksiyonunun birebir ve örten olduğu aralıktan direkt. Lönk diye bahsetmişiz bakın. Peki... Neden birebir ve örten olduğu aralıktan bahsedilir ki bir fonksiyonun tersi araştırılırken veya bir fonksiyonun tersi bulunurken neden bundan bahsedilir? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bir fonksiyonun tersinin de bir fonksiyon olabilmesi için, bir fonksiyon belirtebilmesi için bu fonksiyonun birebir ve örten olması şarttı. Bunu fonksiyon dersinde gördük. TYT Matematik kitabımızda anlattık arkadaşlarım. Ve sinüs fonksiyonunun birebir ve örten olduğu aralık... Eksi p bölü 2 ile p bölü 2 aralığından eksi 1 ile 1 aralığıdır sevgili arkadaşlarım. Yani buradan buraya tanımlanan sinüs x fonksiyonu birebir ve örtendir bu aralıkta. Normal şartlar altında sen de biliyorsun ki zaten sinüs fonksiyonu birebir ve örten falan değildir. Çünkü sevgili arkadaşlar bir fonksiyonun birebir ve e, örten olabilmesi için biliyorsun ki bir kere periyodik olmaması lazım. E, bu fonksiyon periyodik nasıl birebir olsun ki? E, bundan kaynaklı sevgili gençler. Biz bu fonksiyonun birebir ve örten aldığı aralıklarda bu fonksiyonun tersini bulmaya gayret göstereceğiz. Peki, eksi p bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında bu fonksiyon örtendir, birebir ve örtendir dedik. Hatta onu da şu şekilde gösterebilirim sizlere. Yani göstermesek bir anlamı olmayacak çünkü. Şimdi sin 0 0'dı. Şuradan başlıyordu sin fonksiyonunun grafiği. Ve şu şekilde devam ediyordu bakın. Şöyle göstereyim ben size. Şu şekilde devam eden bir fonksiyon. Ve bundan öncesinde de yani negatif x'lerde de aynı şekilde devam ediyordu arkadaşlar. Pekala. Şimdi bu fonksiyon için bir kere eksi p bölü 2'de eksi 1 değerini alıyordu. Artı p bölü 2'de de sevgili arkadaşlarım şurası artı p bölü 2, şurası eksi p bölü 2, artı p bölü 2'de de 1 değerini alıyordu. Ve gördüğünüz üzere fonksiyonun eksi p bölü 2 ile p bölü 2 aralığında yani şu kısımda Buradaki fonksiyon eksi 1 ile 1 aralığında hem birebirdir hem de örtendir. O yüzden eksi 1 ile 1 aralığını seçtik ki zaten sinüsün minimum ve maksimum alabileceği değerlerdir bunlar. Bundan daha küçük eksi 1'den daha küçük ve 1'den daha büyük bir değer alamıyordu. O halde 1'e 1 ve örten olduğu aralıkta artık burasıdır diyebiliyoruz. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığıdır diyebiliyoruz. Pekala. Şimdi o halde bu fonksiyonun tersini tanımlayabiliriz artık. Ters fonksiyonu f üzeri eksi 1 ile gösteriyorduk. F'in ters fonksiyonu bu sefer bunu buraya taşıyacağı için eksi 1 ile 1 kapalı aralığında eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 kapalı aralığına tanımlı olmak üzere F'in tersinde x'e sevgili arkadaşlarım sinüs üzeri eksi 1x dememiz gerekiyor. Veya ya da f'in tersinde x arc sinüs 2 olur diyoruz ki zaten hep arc sinüs x'i kullanacağız. Yani özel bir fonksiyon olduğu için trigonometrik fonksiyon. Hani diğer fonksiyon, polinom fonksiyon değil, üstel fonksiyon değil, logaritmik fonksiyon değil. Bak logaritmik fonksiyonu da tersini aldığımız zaman özel bir fonksiyon elde ediyoruz. Keşke bir konu vardı eskiden müfredatımızda özel tanımlı fonksiyon diye ÖTF ederdik. Keşke o konu kalmış olsaydı da o konunu detaylarıyla işlemiş olsaydık. Ama maalesef detaylarla işleyemediğimiz için şimdi buralarda böyle aralarda derelerde size bu fonksiyonun tersinin neden böyle tanımlandığını falan anlatmak zorunda kalıyoruz. Tabii müfredatta bunlar neden böyle oluyor anlatılmıyor ama e, anlamanız sizini her zaman bir sıfır geçirecektir. Yani bunu anlayan çocuk bir daha asla unutmaz. Şimdi f'in ters fonksiyonuna bu şekilde özel bir gösterim yapıyoruz. Arc sinüs x diye. arc C koyuyoruz yani fonksiyonların başına. Yine aynı şekilde biri ve örten olduğu aralıklara göre sevgili arkadaşlarım. Kosünüs x fonksiyonu 0 pi aralığında birebir bir örtendir. Bundan kaynaklı da tersini ben eksi 1 ile 1 aralığından 0 pi aralığına taşırım. Yine tanjant fonksiyonu eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında birebirdir. reel sayılara tanım. Aynı sinüs gibi bakın. E, o halde arkadaşlarım ters fonksiyonu da real sayılardan eksi pi bölü 2 ile p bölü 2 açık aralığına tanımlı olacak. şimdi Kotanjant x'in tersi yani kotanjant x ifadesine müfredatımızda arkadaşlarım yer verilmemiştir yani map kitaplarında yer verilmediği için Bu kitapta da bunu bulamayacaksınız ama tanjantla aynı mantığa sahip olduğunu tahmin edebilirsiniz ee, Tanjant x fonksiyonu sevgili arkadaşlarım Nereden nereyeydi eksi p bölü 2 den Real saylara birebir verten Bundan kaynaklı tersi tersinin e, görüntü kümesi eksi p bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı olacak kosinüs 0 ile pi aralığı ve arccinus ile sevgili arkadaşlarım eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı olacak. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şeyler şunlar. Eğer sana ters trigonometrik fonksiyonla alakalı bir soru sorduysa ve bu denklemin kökü kaçtır diye sordu. Veya işte bu kaça eşittir gibisinden bir şey sorduysa eğer sinüsle alakalı yani sinüsün tersiyle alakalı buluyorsan cevapların eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı da olacak. Ark kosinüsle alakalı soruyorsa bulduğun cevaplar 0 pi aralığında olacak. Ve ark tanjantla alakalıysa da bulduğun cevaplar eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında olacak diyebiliriz. Şimdi gelin sevgili arkadaşlarım bunları hem tekrar edelim hem de SML hocanızın size birkaç göstereceği şey var birkaç taktiği var onları da görelim. Sinüs ark kosinüs 3 bölü 5 ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlarım ark bir şey dediği zaman işte buranın komplesi, buranın tamamı bize bir açı verir arkadaşlar. Bu açıya isterseniz derece deyin, isterseniz radyan deyin hiç fark etmez ama bir açı verir. Ve dolayısıyla artık şurası benim için bir açı olduğu için bak sinüsün içinde de açı girmiş zaten. Sinüs alfa kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şunu diyeceğiz biz. Bunun sinüs arp kosinüs 3 bölü 5 diye okumak yerine bunu şu şekilde okursanız rakiplerinizden 5 sıfır önde olursunuz bakın. Kosünüsü 3 bölü 5 yapan açı sinüsü kaç yapar diye soruluyor aslında bakın burada. kosinüsü 3 bölü 5 yapan açı, şurası açı, sinüsü kaç yapar diye soruluyor. Artık çok basit bir hal almadığını söyleyebiliriz. Yani şöyle bir dik üçgen çizecek olursan sen, çizdik dik üçgeni, şurası o açı olsun. kosinüsü neymiş bunun 3 bölü 5, bak burası 3'müş, burası 5'miş o zaman burasının 4 olduğunu sen biliyorsun zaten. Bunun sinüsü kaçtır diye sorulmuş. Karşı bölü e, hipotenüs. Pa pardon kosinüsü 3 bölü 5'ti değil mi? Çok özür dilerim. Şurası 3, şurası 4 arkadaşlar. Bunun sinüsü kaçtır diye sorulmuş. Karşı bölü hipotenüs derseniz doğru cevabın 4 bölü 5 olması gerektiğini tabii ki söyleyebiliriz. Mesela 73. örneğimize bakalım. Burada ne diyor? Sinüsü 8 bölü 17 yapan açı Kotanjantı kaç yapar diye sorulmuş e Madem öyle Bir üçgen daha çizeriz Tamam bu üçgende biliyorsunuz ki Sinüsü 8 bölü 17 ise Şuraya alfa dedim Şurası 8'miş hocam burası dik burası 17'ymiş E ne üçgeni var 8 15 17 üçgeni var Bak burası 15'miş İşte diyor ki bu açının diyor kotanjantı kaç yapar e Komşu bölü karşı olduğunu biliyorsun Kotanjantı o halde cevabımızda 15 bölü 8'dir deriz Devam ediyorum bir sonraki örneğimle. 74. örnek. Sinüsü 3 bölü 5 yapan açının yarısı tanjantı kaç yapar diye soruluyor. He, bak Burada işler biraz ilginçleşebilir. Şimdi ilginçleşebilir ama biz yine de çözebiliriz. Çok ama çok iyi dinliyorsun. Sinüsü 3 bölü 5 yapan bir açıya ihtiyacım var. Ve bu açının ismini ben 2 alfa demek istiyorum. Neden 2 alfa diyeceğim? Çünkü arkadaşlarım Yarıya böldüğüm zaman alfa bölü 2 ile uğraşmak istemiyorum. Alfa da desen olur. Sıkıntı yok ama 2 alfayı 2'ye <gülüyor> böldüğümüz, iki böldüğümüz zaman alfayla uğraşırız. Alfa bölü 2 ile neden uğraşayım ben? O halde hemen bir üçgen çiziyorsunuz bakın. Şöyle bir üçgeni çizdik biz. Bu dik üçgen olsun. Tamam. Şuraya ben 2 alfa dedim. Şimdi bu 2 alfanın sinüsü neymiş? 3 bölü 5. Yani şurası 3'müş arkadaşlarım. Şurası da 5'miş. O halde şu kısmın 4 olması gerektiğini biliyorsun. Şimdi 2 alfa hocam ama bize ne lazım? 2 alfa bölü 2'den tanjant 2 alfa bölü 2'den tanjant alfa lazım. Yani tan, tan alfa soruluyor bize. Ben bu tan alfayı nasıl elde edebilirim? Bak çok basit. Hemen şuradan tutuyorsun. Kafana göre bir üçgen daha oluşturuyorsun. Bunu oluşturduktan sonra şöyle diyelim. Şöyle diyelim arkadaşlar. Aynen. Şimdi bunu oluşturduktan sonra tabi buranın düz olduğunu hayal edin. Ben Düz olduğunu hayal etmeyin, ben düz çizeyim en iyisi. Yani sonuçta SML Hoca birazcık beceriksizse ne olacak? Normalde becerikliyimdir aslında ama ha, bak şimdi gayet düz oldu. Şimdi bakın arkadaşlar, burası iki alfa ya. Ben diyorum ki, şurada alfa derecelik bir açı oluşturdum. Peki bu benim ne işime yarar? Bu üçgenin özel bir özelliği var mı? Tabii ki de var. İki iç, bir dışı biliyorsunuz. Burası alfa ve burası iki ise o halde şuranın da alfa olması gerektiğini söyleyebilirsin. Yani, Üst kısımda oluşturduğumuz o yeni üçgen sevgili arkadaşlarım aslında ikizkenar kenar üçgenmiş. Bak alfa alfa. O halde burası 5 ise ki burası da 5'tir. Şimdi bize tanjant alfa sorulmuştu ve senden şunu rica ediyorum. Büyük üçgene bak arkadaşım tamam mı? Büyük üçgene bak. Şuradaki büyük üçgende tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. Karşısı 3 komşusu 9. Yani o halde cevabımız ne olacak? 3 bölü dokuz. E Tabi 3 bölü 9 diye bırakma bunu. Sadeleştir. 1 bölü 3'de. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi devam ediyorum. 75. örneğimle. Çok ama çok dikkatli dinliyorsun. Sinüsü 2 bölü 5 yapan açıdan tanjantı 3 bölü 4 yapan açıyı çıkar ve yeni oluşan açının sinüsünü bul diyor bize. Bakın Türkçesi söylenince ne kadar da basit oluyor değil mi? Peki şöyle diyelim biz. Bir tane üçgen çizelim. Şöyle. Ve bunun yanına bir tane daha üçgen çizelim arkadaşlarım. O da şöyle bir üçgen olsun. Dikkatli dinliyorsun. Şu kısma alfa dedim. Şu kısmı da beta dedim. Yani sinüsü 2 bölü 5 yapan açı alfa olsun. Tanjantı 3 bölü 4 yapan açı beta olsun. Şurası alfadır. Şurası da betadır diyelim tamam mı? Şimdi alfanın sinüsü kaçmış? 2 bölü 5. Yani şurası 2 ise burası 5'miş. E, e, 5'in karesi 25. 2'nin karesi 4. Çıkardım. 21 geldi. Yani burası kök 21'miş arkadaşlar. Bu bir Şimdi betanın tanjantı 3, bölü 4 ise bak burası 3'tür, burası 4'tür, tabi ki burası 5'tir. Şimdi tabi bunlar da dik üçgen arkadaşlarım. Şimdi iyi dinliyorsunuz beni. Burada ne oluştu? Sinüs alfa eksi beta oluştu bakın. O halde yazdım. Sinüs alfa eksi beta. Ve bu bana artık sinüs fark formülünü e, karşıma çıkaracak. Sinüs fark formülünden burası sin alfa çarpı kosinüs beta eksi sin beta çarpı kosinüs alfa olacaktır. Bundan sonra da yapacağımız şey şu sinüs alfa lazım bana e ben zaten sinüsün alfasının 2 bölü 5 olduğunu biliyormuşum çarpı kosinüs beta lazım betanın kosinüsü 4 bölü 5'tir arkadaşlar bakın üçgenler işte bu işe yaradı sinüs beta 3 bölü 5'tir ve kosinüs alfa kök 21 bölü 5'tir kök 21 bölü 5 şimdi paydalar zaten eşit olacak 2 kere 4 8 3 kere kök 21 3 kök 21'dir Bölü 5 kere 5'ten 25'iniz var. İşte arkadaşlarım sinüs alfa eksi beta yani bu ifade 8 eksi 3 kök 21 25'e eşitmiş diyeceğiz. Ne yazık ki sadeleşmiyor. Devam edelim 76. örneğimizde. Bakın tanjantı 3 yapan bir açı varmış burada. Bu tanjantı 3 yapan açıyı 3 pi bölü 2'den çıkar ve yeni oluşan açının kosinüsünü hesapla demiş bize. Peki. Öncelikle sevgili arkadaşlarım tanjantı 3 yapan... Ee, açıya sahip olan bir üçgen çizelim isterseniz. Bu üçgeni de şöyle çizebiliriz. Bakın, şuraya ben alfa diyeceğim. Tanjantı 3 ise burası 3'tür. E, Tabi doğal olarak burası 1'dir. Karşı bölü komşu 3 olacak. O halde burası kaçtır? Tabii ki kök 9'dur. Şimdi burayı dikkatli dinliyorsun. Öncelikle benim elimde ne oluştu? Kosinüs 3 pi bölü 2. Bakın eksi alfa oluştu. Indirgeme formüllerinden 3 pi bölü 2'den çıkan açının bu şekildeki indirgeme formüllerinde isim değiştirdiğini biliyorsun. Yani sinüs olacak. Sinüs. Ve 3. bölgeye düşüyor. 3. bölgede kosinüs negatif olduğu için. Eksi sinüs alfa aslında bize sorulmuş. Peki sen sinüs alfayı bulabilir misin? Tabii ki bulursun. Nasıl? Karşı bölü hipotenüs biçiminde. Eksiyi başına koydum. Karşısı 3. Hipotenüs kök 10. Cevap bu. Tabii şıklarda bulunamayabilir. Çünkü kök 10 genişletmemiz de gerekir. Eksi 3 kök 10 bölü 10. Benim cevabım olur derim o halde sevgili arkadaşlarım. Devam 77. örnek. Şimdi bu sefer de diyor ki bakın. Kosinüsü 3 bölü 5 yapan bir açı var. Bu açı alfa. Bunun 2 katı sinüsü kaç yapar? Yani aslına bakarsan bize sinüs 2 alfa soruluyor. Sinüs 2 alfayı da yarım açı formüllerinden 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa olması gerektiğini bileceksin. Daha sonrasında tabi şurada kosinüsü 3 bölü 5 yapan açıyı barındıran bir üçgen çizeceksin sen. Şöyle bir tane üçgen çizdim. Şurası dik dedim. Şuraya alfa dedim Ve bu alfanın kosinüsü 3 bölü 5 olduğu için bak burası 3'tür. Hocam burası 5'tir. Komşu bölü hipotenüs. O zaman burası kaçtır? Tabii ki 4. Şimdi gel gelelim şu kısma. Bize bu soruluyordu ya. 2 çarpı sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5'tir. Kosinüs alfanın zaten 3 bölü 5 olduğunu bize dile getirmişti. Üst taraf 24. Alt taraf 25. Cevap budur diyeceğiz. Bakın arkadaşlarım. Normal şartlar altında gördüğünüz üzere ARC yani yukarı çıktık ARC bir tane daha yukarı çıktım oradaki de ARC gördüğünüz üzere. Yani bunlar ters trigonometrik fonksiyon soruları aslına bakarsanız. Fakat şöyle bir durum var ki şu kısımda bakın gördüğünüz üzere sinüs fark formülünü kullandım. Şurada indirgeme formülünü kullandım. Burada sinüs yarım açıyı kullandım. Yani bu öyle bir konu ki neden trigonometrinin sonunda gördüğümüzü de anlamış oluyorsundur umarım. Çünkü arkadaşlar mesela şu kısımda yarım açı formülünü bilmesek bu soru çok çok daha uzun çıkacaktı. Uzun olacaktı çözümü. Şu kısımda örnek veriyorum indirgeme formüllerini bilmesek uzun olacaktı. Sinüs fark formülünü bilmesek belki de imkansızdı yap yapabilmemiz. Ama bunları verdikten sonra işte trigonometrinin artık son raddesinde bu konunun verilmesinin sebebi de budur diyeceğiz. Şimdi tabi bu ters fonksiyonlarla alakalı farklı uygulamalar da var. O farklı uygulamalar ne? Mesela bir fonksiyonun tersinin nasıl bulunacağı. Şimdi gelin bunlara bakalım. Ki ben size daha öncesinde bir fonksiyonun tersinin nasıl kolay bir yoldan tabiri caizse öyle şap badanak bulabileceğimizi göstermiştim. Şimdi gelin bu şekilde sevgili arkadaşlarım fonksiyonların terslerini bir bulalım. Bakın bana demiş ki uygun tanım aralıklarında fx fonksiyonunu 7 artı 3 çarpı sinüs 2 x 4 olarak vermiş. Ve benden istiyor ki tersini bul. Şimdi güzel kardeş, Gayet karmaşık bir fonksiyon gibi görünüyor. Ama ne kadar karmaşık görünürse görünsün. Bizim bir yöntemimiz vardı. Sen biliyorsun o yöntemi. Beni bilen bilir. Hep o yöntemle buluyoruz değil mi? 1 diyorum. Madde madde yazacağım. x'e uygulanan işlemler. x'e önce 2 ile çarpmış arkadaşlarım. 2 ile Çarpmış. Sonra ikinci basamakta 2 çarptıktan sonra bakın hemen yanında 4 çıkarmış. Sonra ne yapmış arkadaşlar 2x8'i 4 için konuşuyorum. Sonra bunu sinüsünü almış gördüğünüz üzere. Sinüs al dedim. Sonra da sinüs aldıktan sonra 3 ile çarpmış. 4 3 ile çarp. Ve en son olarak da bu fonksiyona 7 eklemiş. Yani ben şuradaki 7 artı yerine artı 7 de yazsam aynı şeydi değil mi? 5 7 ekle diyoruz. Şimdi tüm bunları yaptıktan sonra terse doğru gidiyorsun güzel kardeşim tamam mı? Tersine doğru gidiyorsun ve bütün işlemlerin de anti işlemlerini yapıyorsun. Bütün yapılan işlemlerin anti işlemlerini sırasını tersten başlayarak yapıyorsun. Sonuçta ters fonksiyon buluyoruz. Mesela 7 ekle demiş ya sen ilk başta bir x'e sahipsin. Adam sana 7 eklemiş son olarak ama sen 7 çıkaracaksın bak anti işlemi. 3 ile çarp demiş sen 3'e böleceksin. Sinüs al demiş. Sinüsün tersi neydi? Ark sinüsü. Demek ki bunun ark sinüsünü alacağız. Ark sinüsünü aldım. 4 çıkar demiş. 4 ekliyorsun. 2 ile çarp demiş. Sen 2'ye bölüyorsun. İşte f'in tersinde x fonksiyonu budur sevgili arkadaşlarım. fx fonksiyonu buydu. Ters fonksiyonu budur diyoruz. Gayet basit. Gayet sıkıntısız bir yöntem. Senin de bu yöntemi tercih etmeni e, ben yani... İsterim açıkçası. Çünkü e, hata yapma olasılığı çok çok daha düşük. Sırayla yazdığın için kontrolü çok daha basit. Acaba doğru buldum mu diye kontrol ederken yanılma riskin de yanılma olasılığın da çok az. Dolayısıyla bunu yaparsan daha başarılı olursun. 79. örneğimiz. Bakın mesela daha da karışık bir örnek. Tan küp x kare artı 7 artı 5 bölü 4. Tersini bul demiş. İstersen videoyu durdur şu an. Tersini kendin bulmaya çalış. Daha sonrasında da kontrol etmek amacıyla videoyu tekrar ettir. 1. İlk olarak hangi işlem yapılmış? X'e kare alınmış bakın. Kare al. Sonra 2. 7 eklemiş. Sonra 3. Tanjant almış. Sonra 4. Küp almış arkadaşlarım. Tanjantın küpünü almış. Sonra 5 olarak. Bak 5 eklemiş. En sonunda da 6. 4'e bölmüş. 4'e Böl. Şimdi ben ne yapacağım? Tabii ki tersten başlayacağım arkadaşlarım ve ne yapıyorduk? İsmi vardı onun. Ben koydum. Anti işlemlerini yapacağız. Peki. Elinde sadece bir x var. 4'e böl demiş. Sen tabii ki bunu ne yapacaksın? 4'le çarpacaksın. Şöyle sağ tarafa taşıyalım biraz. 4'le çarptım 4x oldu. Bunu hallettim. 5 ekle demiş. Sen 5 çıkaracaksın. Küpünü al demiş. Küp almak yerine sen ne yapacaksın? Tabii ki küp kökünü alacaksın tanjant almış. Tanjant almak yerine sen ark tanjantını alacaksın. Ark tanjant küp kök 4x 5 oldu bakın. 7 ekle demişsen 7 çıkaracaksın. Ve kare almış. Sen ne yapacaksın? Tabii ki bunun kare kökünü alacaksın. Düzgün alamadık ama şöyle yapabiliriz. İşte arkadaşlarım f'in tersinde x budur diyeceğiz. Gayet basit. Dedim ya. Karıştırma ihtimalin neredeyse 0. Dolayısıyla ters fonksiyonları bu şekilde alırsan çok çok daha başarılı olursun. Şimdi devam edelim arkadaşlarım. 80. örneğimizde artık bunu biraz genelleştirebiliriz. f(x) fonksiyonu bu şekilde verilmiş ve bu fonksiyonun tersi isteniyor bizden. Hadi bakalım. 1. B ile çarpılmış bakın burada. B ile çarp. 2. C ekle. 3. D'ye böl. 4 sinüs almış sinüs al 5 a ile çarpmış a ile çarp 6 e ekle e'yi ekliyor arkadaşlarım ve son olarak 7 f ile çarpmış f ile çarp pekala şimdi bulalım nasıl bulacağız yine tersten başlıyoruz ve bütün işlemlerin anti işlemlerini yapıyoruz hadi bakalım Önce f ile çarp demiş. Biz elimizdeki ikise ne yapacağız? f'ye böleceğiz arkadaşlar. Bu 1. 2. e ekle demiş. Ne yapacaksın? e çıkaracaksın. a ile çarp demiş. Ne yapacaksın? a'ya böleceksin. ark sinüsünü demiş. Ark sinüsün tersi nedir? Tabii ki sinüstür. Dolayısıyla sen bunun sinüsünü alacaksın. d'ye böl demiş. Tabii ki d ile çarpacaksın bulduğun ifadeyi. c ekle demiş. c çıkaracaksın. B ile çarp demiş B'ye Böleceksin bölmeyi de şöyle yapalım B'ye de böleceğiz arkadaşlarım Ve işte size f'in tersinde X fonksiyonu Karşınıza çıkmış olacak Gayet basit ve Senin seveceğini düşündüğüm çok güzel bir Yöntem arkadaşlar tamam. Şimdi 80. örneğimizi Çözdük altta başka örnek yok Artık son sütundayız arkadaşlar 81. örnekteyiz Öncelikle demiş ki bize ABC bir üçgen demiş. Dik üçgen. AB BC'ye dik. BC'nin 11 olduğunu vermiş. ACB açısı tetaymış arkadaşlar. Bakın ACB açısı burası ve burası tetaymış. AB ve AC birer tam sayıymış. Bakın AB de AC de tam sayıymış. Sin teta acaba kaçtır diye soruluyor. Yani şunun şuna oranı soruluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun için e, TYT video ders kitabında da Size bahsetmiştim bundan. Burada da sevgili arkadaşlarım notunu alabilirsiniz aslında bakarsanız. Not almak isteyen arkadaşlarım için yavaş bir şekilde tekrar ediyorum şu an. Arkadaşlar bir dik üçgende, bir dik üçgende hatta ve hatta şöyle yazın. Kenarları tam sayı olan bir dik üçgende yazın bekliyorum. Yani sınıfta hoca söylüyormuş gibi yazın. Kenarları tam sayı olan bir dik üçgende. Dik kenarlardan birisi Dik kenarlardan birisi Tek sayı olan bir asal sayıysa Bakın 11 Dik kenarlardan birisi Tek sayı olan bir asal sayıysa Diğer Diğer iki kenarın toplamı Diğer iki kenarın toplamı Bu asalın Karesine eşittir Yazın Diğer iki kenarın toplamı Bu asalın Karesine eşittir ve diğer iki kenar ardışık olmak zorundadır. Ve diğer iki kenar ardışık olmak zorundadır. Yazdınız diye um umut ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi ne demiş? Ne dedik? Şurası tek sayı olan bir asal sayı mı? 11. Evet asal ve tek bir sayı. Daha sonrasında şu iki kenarın toplamı 11'in karesine eşit olacak. Yani 11'in karesi arkadaşlarım nedir? 121'dir. Pekala. Bu iki kenarın toplamı 121 ve bu iki kenar ardışık olacak dedik. O halde tabii ki kısa kenar 60 olacak, uzun kenar 61 olacak. Dik kenar her zaman daha kısa olduğu için küçüğünü dike yazıyoruz. Yani bu üçgen 11, 60, 61 üçgeniymiş aslına bakarsanız. Ve sinüs teta sorulmuş artık çok basit. Karşı bölü hipotenüs yani cevap 60 bölü 61 olacak. Bu özelliği sakın unutmayın. Geometri sorularında işinize yarayabilir, efsane yarayabilir. Mesela şöyle. Bir üçgen çıktı yani şekiller karışık birbirine girmiş ve önünde bir üçgen var. Üçgenin kenarlarının tam sayı olması gerektiğine artık eminsin. Ve bir dik kenarı gördün baktın e, ne var orada 3. Üç. 3'ü gördün ya diğer kenarların tam sayı olduğunu biliyorsan 4-5'i seçeceksin tabii ki. 3-4-5 üçgeni. Şimdi bakın şöyle ki biliyorsunuz e, geometride özel üçgenler var. yani Mesela 3-4-5 üçgeni özel bir üçgendir değil mi? Veya başka bir özel üçgen düşünelim arkadaşlarım. Hemen 6, 8, 10 üçgeni demeyin. Çünkü o 3, 4, 5 özel üçgeninin türetilmiş halidir zaten. İki, i̇kişer katı kenarlarının. Şöyle bir üçgen düşünelim. Başka özel üçgen yazıyorum ben sana mesela. 7 ile başlayan bir özel üçgen vardı değil mi? Şimdi bakın. Burayı 3 gördünüz. Diğer iki kenarın e, ise tam sayı olduğunu biliyorsunuz. Bu 3, 4, 5 özel üçgeninde 4 ile 5'in toplamı... Gördüğünüz üzere 3'ün karesidir. Yani buradakinin karesidir. Ve 4 ile 5 ardışıktır arkadaşlar. Çaktınız mı köfteyi? Mesela burası 7. Peki 7'nin e, tam sayı olduğunu biliyorsunuz. 7'nin karesine 49. Yani şu ikisinin toplamı 49 olacak ve ardışık olacak. O zaman 24 ve 25'tir. Şimdi bu özel üçgenler acaba nereden gelmişti? insan bir daha sorgulamak istiyor değil mi? Yani böyle sorgulayası geliyor değil mi? İşte arkadaşlarım artık çok sorgulamanıza gerek yok bence tamamen asallıkla alakalı Bu tamamen arkadaşlarım e, Matematiğin hatta mat 1 ile alakalı Bu tamamen kök bulmayla alakalı Ve tabi genel itibariyle asalların sağlayacağı bir sonuç Yani asal olmadan bunlar olmaz arkadaşlar Ve bu üçgenlerin e, özel olmasının sebepleri de karşınızda O halde şöyle söyleyebilir miyiz 11-60-61 üçgeni de bir özel üçgendir Evet 11-60-61 üçgeni de bir özel üçgendir arkadaşlar Diğer özel üçgen diye tabir ettiğimiz bazı üçgenler var. Mesela 8, 15, 17 üçgeni. Yani o da bir özel üçgen ama özelliği buradan gelmiyor. Tamam. E, tabii daha kolay ezberlenebilir, daha kolay işimize yarayabilen bir üçgen olduğu için özel üçgen diyoruz. Ama e, bu özel üçgenler ciddi anlamda özel üçgenler. O zaman ben size şöyle sorayım. Bunun neden özel üçgen olduğunu anladınız. Peki kaç tane özel üçgen vardır diye sorsam. Bildiklerimiz haricinde. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ee, sonsuz tane vardır. E sebep? Çünkü sonsuz tane asal sayı var. Sonsuz tane asal sayı varsa ben sabaha kadar, akşama kadar, ömrümün sonuna kadar sonsuz tane özel üçgen üretebilirim. Tamam. Pekala. 81. örneğimizi bu şekilde çözdük ve size de farklı bir baş açısı kazandırdık. Artık 82. örneğimize bakalım. Bana demiş ki. F fonksiyonu 6 ile 18 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyon ve bu f fonksiyonunun esas periyodu da 3 bölü 2'ymiş arkadaşlarım. buna ne demek? 3 bölü 2'de bir bu fonksiyon kendini tekrar ediyor. F1'in 3 olduğunu vermiş bize. Fx'de 3 denklemini sağlayan, fX e 3 denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım Bizim fonksiyonumuz 6 ile 8 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı F1'in 3 olduğunu biliyoruz Heee Yani şöyle diyeceğim Şöyle bir kartezyen koordinat sistemi Hayal edelim kafamızda F1 arkadaşlarım 3'müş şurası 3 Yani bizim fonksiyonumuz 1 için 3'ten Geçiyor şuradan geçiyor Ve bu fonksiyonun da esas periyodu 3 2'ymiş o zaman Şöyle söyleyebilir miyim bu fonksiyon 1'den itibaren her 3 bölü 2 birim uzaklıkta 3'ten geçmek zorundadır. Yani 1'e 3 bölü 2 yani 1.5 eklerseniz arkadaşlarım. Burası tabii ki ne olacaktır? 5 bölü 2 olacaktır. Buna 3 bölü 2 eklerseniz 8 bölü 2'den 4 olacaktır. E buna aynı şekilde devam edip bir 3 bölü 2 daha eklersen arkadaşım ne olacaktır? 11 bölü 2 olacaktır. Bir 3 bölü 2 daha eklersen o zaman 7 olacaktır. Gibi gibi gidiyor bu. Peki bunun öncesinde devam ediyor mu? Ediyor tabii ki. Çünkü bizim fonksiyonumuz eksi -6 ile 18 arasında tanımlı. Mesela çıkardınız -1/2 geldi. Bir 3/2 daha çıkardınız -2 oldu. Bir 3/2 daha çıkardınız arkadaşlarım -7/2 oldu. Bir 3/2 daha çıkardınız. Bu sefer de ne geldi? Eksi 5 geldi gibi. Bu şekilde devam ediyor. Hatta eksi -5'ten bir 3/2 daha çıkarırsam buçuk olacaktır. Eksi 6 -6,5 -6'nın sol tarafında olduğu için demek ki bizim fonksiyonumuz alt sınırda ilk defa -5'te 3 değerini almış arkadaşlarım şöyle ve bu tarafa doğru gideceğiz İşte burada kaç tanedir diye soruluyor bu fX eşittir 3'ü sağlayan kaç tane sayı vardır Sonuçta f 5 de 3 f- 7/ 2 de 3 f eksi- 2 de 3 f 1 bölü 2 de 3 F1 3 F5 bölü 2 3 F4 3 F11 bölü 2 3 f, 3, f, 2, 3, f 3 diye gidiyor bu hepsinde yazabilirsiniz Tabii ki ama tabii kolay bir yda illaki vardır yani Değil mi? Kolay olmasa. Mesela şöyle düşünün. Burada 4 ile 1 aralığını düşünelim. Tamam mı? 4 ile 1 kapalı aralığını düşünün. Kaç tane 3 yapan değer var? 1, 2, 3 tane. Şimdi 4 ile 1 aralığının uzunluğu 3 birim 3'ü sen gidip periyoda yani 3 2'ye bölersen 2 gelecektir. O halde sen aralığı periyoda böldüğün zaman kaç tane vardı burada? 3 tane. Sen kaç buldun? 2. Demek ki bunun bir fazlası bizim cevabımız olacak. O halde 18'den eksi 6'yı çıkarın arkadaşlarım Ne gelir? 24 gelir 24'ü gittiniz 3 bölü 2'ye yani periyoda böldünüz Böldükten sonra şurası 8 ve ters yerip çarpıp 16 oldu değil mi? O halde arkadaşlarım 16'ya 1 eklersiniz Ve cevap 17 tane Bu şekilde farklı x değeri vardır Diyebilirsiniz Ve 83. örneğimiz artık Son sorumuz arkadaşlar Sinüs x eşittir sinüs 2x denkleminin 0 ile 6 pi aralığında Kaç tane kökü vardır diye sorulmuş bize şimdi öncelikle sıfırla 6 pi aralığında düşünmemiz gerekiyor bizim bunu farklı yöntemlerle de çözebiliriz tabi önce bir denklem kurarak çözmeye bir gayret gösterelim Odur mu şöyle diyelim mesela sinüs x eşittir sinüs 2x dediğimiz şey aslında bakarsanız 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'tir şu sinüs x'i sağ tarafa toplarsanız 2 sinüs x çarpı kosinüs x eksi sinüs x Eşittir sıfır olacaktır. Ve sinüs x parantezini alırsak artık burayı. 2 tane kosinüs x eksi bir eşittir sıfır olacaktır. Şimdi gördüğünüz üzere şurayı sıfırlayan değer bir köktür. Bir de kosinüsü bir bölü iki yapan değer. O halde şöyle diyeceğim. Sinüs x burada sıfır olursa ancak bu sağlar. Veya kosinüs x eşittir bir bölü iki olursa sağlar. Şimdi sinüs x'i sıfır yapan sevgili arkadaşlarım neler var? Sinüs x'i sıfırlayan değer şöyle ki. Burada x değerlerine bakacağız. Bir sıfır var değil mi? 0 var. Artı sıfır artı 2kpi. Bir de 2pi değil pi özür dilerim. P'den sıfırı çıkardınız. Pi artı 2kpi'miz var. Geçtim kosinüs x'e. kosinüs x'i 1 bölü 2 yapan. Bir sevgili arkadaşlar 60 derece var. Yani pi bölü 3 artı 2kpi diyoruz. Bir de eksi pi bölü 3 artı 2kpi var diyoruz. Anlaştık. Pekala. Yani. Şimdi burada sıfırı pi'yi pi bölü 3'ün ve eksi pi bölü 3'ün sağladığını gördük ya. Artık şunu yapabilirsin. Kaç adet vardır diye sorulmuş ya. Sen gidiyorsun diyorsun ki hocam sıfır şurası zaten. Pi de burası. E, 2 pi pardon pi bölü 3 şu kısım eksi pi bölü 3 de bu kısım. Yani şu kırmızıyla işaretlediklerim aslında benim için köktür. Peki burada 0 6 pi aralığı demiş ya bize. Bu 0 6 pi aralığı 2'şer pi 2'şer pi olarak düşünürsen burada 3 tane tur var. Yani 0'dan 2 pi'ye bir tur 2 pi'den 4 pi'ye bir tur 4 pi'den 6 pi'ye bir tur. O zaman 3 tur var değil mi? 0'dan başlıyorsun 3 sıra atıyorsun. 1 2 ve 3. turu attın ve bitirdin. Kapalı aralık demiş ya. Onda da sıkıntı yok. Bak 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane nokta var kesişen. O zaman 13 tane de sevgili arkadaşlarım kökümüz vardır diyor diyebiliriz. Evet 0,6 pi kapalı aralığında bu denklemin 13 tane kökü vardır diye bu şekilde kolay bir şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Evet artık trigonometri bitti mi? Bitti. Şimdi sırada ne var? Testler ve sonrasında ise logaritma konumuz var. Artık yani e, yaklaşık 2,5 hafta falan oldu herhalde. Yani ayın 10'unda mı çıkmıştı? 9'unda falan çıkmıştı. 29'undayız. Aynen yani 3 hafta falan olmuş kitap çıkalı. Ve biz artık bu kitabın e, 76. sayfasındayız. Hatta bu hafta biterse 3 haftada sevgili arkadaşlarım trigonometriyi bitirmiş oluyoruz. Yani neredeyse kitabı yarılamış oluyoruz. Bir diğer 3 haftada da sevgili arkadaşlarım bitirmeye gayret göstereceğiz ama tabii e, türev ve integral kısımları uzun olduğu için ben yine de size fazlasıyla video çekmeye çalışacağım. Önce onu söyleyeyim. E, bir de kitabın başında sevgili arkadaşlar ne vardı e, tabi burada görünmüyor ama şöyle gösterebilirim size. Hemen açıyorum arkadaşlar. E, kitabın başında şurada size kamp programını vermiştim ben. İşte şu an neredeyiz? Trigonometri 7-8'deyiz. Yani 29. ve 30. videolar yayınlanıyor. Bugün. Ee, ve çok fazla uzamasını istemiyorum kampın açıkçası. Çünkü daha bol miktarda soru çözmemiz lazım birlikte. Hani şuralarda ikişer video falan gösterdim ya. Allah'ın izniyle yani yapmaya çalışacağım. En kötü ihtimalle bu kamp programına sadık kalacağız zaten. Yani en kötü ihtimal bu. Ama tabii... Ee, Önde gitmek isteyen arkadaşlarım ve biraz gaza basmak isteyen arkadaşlarım vardır ki ben de istiyorum bunu. Dolayısıyla ben bunları size erken bitirmeye gayret göstereceğim. Yani aklınızda bu şekilde kalsın. Tabi dileyen yine buradaki kitabın içerisindeki kamp programına bağlı kalabilir. Dileyen bunu yapabilir. Ama ben biraz gaza basmayı planlıyorum. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde hem kampı daha hızlı bitiririz hem de sevgili arkadaşlar biraz soru çözmemiz lazım. Değil mi? Çünkü biliyorsunuz ki sınava az bir vakit var artık. Ee, az vakit dediğimde 6 ay ama yine de az vakit var. Yani artık 12 ay yok mesela. Çünkü ilk tyT kampına başlarken neredeyse 12 ayınız vardı sınava ama artık 6 ay var. Yani yarısını bitirdik biz bu sürecin. Bu sürecin yarısını bitirdiğimize göre artık senin de gaza basman gerekiyor. Ben sana daha fazla yardımcı olmak istiyorsam benim biraz gaza basmam gerekiyor. Herkes elini taşın altına koyacak. O 2-2-4. Yani ben sadece benim elimi taşın altına koymamla o iş olmuyor. O taşı sadece ben kaldıramam. Ortada bir taş varsa ikimiz beraber kaldıracağız o taşı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım dediklerimi mutlaka unutmayın. Benle beraber ilerlersem daha iyi olur. Yani, yani ben biraz gaza basacağım dedim ya sen de biraz gaza basarsan bence çok uyumlu oluruz. Uyumlu bir ikili oluruz. Daha sonrasında çözeceğim sorular için de yabancı kalmazsın. Yani benden kopma. Benden koptuğun an biter o iş. Tamam mı? Benden kopma. Dolayısıyla artık ne yapman gerekiyormuş? Bu videoları benle beraber. Mesela burada 43-44 video yazıyor ya. Ben o gün 45'i de yayınladım. Sen de izle. Yani yayınladıysam izle kardeşim. Bugün mesela şurada diziler large test demiş. Sadece bir video var. Ben orada limit ve sürekliliği de anlatmaya başlıyorsam sen de izle. Tamam mı? Yani senin burada artık şüllüksin yok. Ben bu videoları gece bazen dörtte çekiyorum arkadaşlar. Ya ben gece dörtte uyumayıp sana ders anlatıyorsam çalışıyorsam. E Biz Ahmet sen de uyuma da otur dersine çalış. Ya hocam sabah okul var. E ben de sabah saat sekizde uyanıyorum. Dörtte uyuyabiliyoruz. Eyvallah bazen dört buçukta uyuyorum ama sabah sekizde de uyanıyorum. E benim de işim var. Benim işim var. E sen de okulun var ya. Buna dayanacaksın. Benim girmem gereken bir sınav yok. Bak benim girmem gereken hiçbir sınav yok. Bir önceki videoda da söyledim yani ben artık unumu elemişim eleğimi asmışım benim işim yok. Sen daha üniversite okuyacaksın erkeksen daha askere gideceksin daha önünüzde evlilikler var çoluk çocuk var üniversite var üniversite bitecek diplomanızı alacaksınız bir iş bulacaksınız ya ben unumu elemişim eleğimi asmışım onu sen düşüneceksin. Ben tüm bunları yapmışken, ben eleğimi asmışken gece saat 4'te 4.30'da uyuyorsam ve bu videoları sana yetiştirmek için çabalıyorsam ve sana ders anlatıyorsam artık sen de ne yapacaksın? Elini taşın altına koyacaksın. Tekrar söylüyorum o taş ancak ikimizin de o taşın altında eli varsa ancak o taş öyle kalkar. O taş öyle hareket eder ancak. Ama sadece ben de olmuyor. Gençler kısa bir rehberlikte olmuş oldu. Güzel de oldu. Sonraki videoda görüşürüz. Test çözeceğiz. O videoda görüşürüz. Hoşça kal. Sağlıkta kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmaya lütfen unutma.